Herkese müdür tekrardan selam arkadaşlar ben Muhammed Bin, kanalda hoş galveniyiz. Bugün sizler birlikte arkadaşlar, bro starsın, hakkındaki bir sürü gizemimiz var. Bunları ise bir de kanıtlı bir şekilde arkadaşlar çözeceğiz şimdi. Hepsi kanıt var, elimde bir sürü kanıt var arkadaşlar. Bunları ise örgü sunucan kendi tahminlerimiz, selam hükürsüz arkadaşlarım büyük ihtimalle tahminimiz bu sezonda tutacak. Şimdi arkadaşlar hemen şu bif, şunu videomuz oynatalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bütün herkes karnaval teması diğer bekliyordu bunu. Ama arkadaşlar ben karnaval teması olarak beklemiyorum açıkçası. Şimdi arkadaşlar bir söylemen yine kanıt var. Bu kanıtları serp hocam. Şimdi şöyle bir. Evet. Şimdi arkadaşlar ee herkes karnaval olarak bekliyordu ama bence karnaval dördüncü sunucu olacak. Biz üçüncü sezon arkadaşlar şu an kanıtları birlikte Göçmemişler biliyorsunuz ki Yakın zamanda iki tane Brawl Stars kanalından animasyonlara yayınlandı Bunlar birincisi Piper animasyonu ikincisi de Barley animasyonudur Bunlar arkadaşlar Bir sürü bunların içinde bir sürü kanıtlar vardı. Şimdi onlara bakacağız ee, İlk kanıtımıza geçelim arkadaşlar şimdi Piper'ın Şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar Piper'ın Lan dur bir dakika Webcam gitti Önüz için arkadaşlar Göz gibi Piper'ın Ve ben web gibi bir şey Piper'ın arkadaşlar Şu taraflarında büyük ihtimalle Ben görebiliyor muyum şu an bir Ha yani şu şimdi arkadaşlar Büyüküyoruz gibi arka planında işte Eee Kale ve şatolar var Gözüm aynen burada bir sürü kale şato falan var arkadaşlar Şimdi Kale ve şatolar hakkında konuşacağız Şimdi bunu bir kapatalım. Burada Kale ve Chateau var arkadaşlar. Kale ve Chateau ne demek? Korku teması demek. Şimdi... ikinci Ee... şey arkadaşlar tahminim de... Bu korku temasında eğer olursa hangi karakter ana karakter olur? Mortis. Veya Frank. Mortis ve Frank de olabilir ama... Ben Mortis olacağını düşünüyorum şimdi. ikinci Şeyimize geçelim. E, gizemimize şimdi... Barley'in animasyonunda arkadaşlar. Şimdi Barley'in animasyonunda George ben işaretledim buraları. Arka tarafta yine kaleler var ve Barley'in şapkası Mortis'in şapkası arkadaşlar. Gördüğünüz yani görüyorsunuz Mortis'in şapkasına benziyor evet. Mortis'in şapkasına bayağı bir benziyor. Şimdi bunun hakkında da bayağı bir konuşacağız. Şimdi arkadaşlar Mortis'in şapkası mı takıyorsa Mortis ana karakter. Arkasında kale ve kuller var yine. Şimdi... Ee, korku temasında... ...Frake ve Mortis var dedik, değil mi? Şimdi... Bundan... Başka da arkadaşlar, şimdi bir sürü detay var. Şimdi bu dönem seni, seni teker teker anlatacağım. Şimdi... Ee, şöyle diyeyim size... Mortis... Mortis'in temasına ne zaman gelmişti? Cadılar Bayramı'na gelmiştim, Geçen sene. Şimdi Cadılar Bayramı'nda ben bekliyordum korkutmasana gelmesin ama Erken çekmiş olabilirler. Şimdi diyeceksin ki Abi şu VKBR'l de falan kiç Herkes yalan söylüyor VKBR'l Karnaval falan belirtisiniz ama arkadaşlar VKBR'l videosunda Bir ara arkadaşlar ambulans ve siren sesleri vardı Bu da bir korkutmasana kitabına işarettir arkadaşlar. Şimdi bir de Bir tane daha var Supercell bizi yanıltıyor da olabilir bunu da unutmayalım çünkü süper bize sağ gösterip sol vürüyü de olabilir. O yüzden arkadaşlar ee, Hemen bunları yutmayalım. Çünkü bu yamayı da arkadaşlar Herkes karnaval karnaval ama Çıkmadı. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şimdi Cadılar Bayramı tem temasında Çok önemli bir animasyon yazmıştı. Bu animasyonda Bir görüntü vardı elimizde. Bu görüntüde arkadaşlar ise Şöyle bir şey vardı bakın şimdi ekrana veriyorum Evet, ekranda işaretlediğim yerde arkadaşlar, Tanan'ın çarşısındaki kuleler var. Yani bu tesadüf olamaz. Tanan'ın çarşısındaki kule de şu. Yani... Arkadaş, Tanan'ın çarşısındaki kulelerin bildiği tıpatıp aynısı yani. Görmez asıl. Yani süper sen bize bunları önceden aslında haberdar vermiş yani. Bunları sadece şekilde tesadüf olamaz. Şimdi bir de... Ee, ...şöyle bir şey diyeceğim size. Bunu bir kapatalım. Siz hatta korkuyoruz. Bu cadavar yapısına Frank ve Mortis vardı dediğimiz gibi. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir sıkıntı var. Biz şimdi biliyorsunuz ki Süpercell iki tane skin yaptı. Zombi mi ve Demonic Bo. Bunlar Süpercell Maker'da yapılmıştı ve bunlar hiç yiyinemadı. Bunları ben korku temasından yiyinleneceğini düşünüyorum. Çünkü zombi tam bir korku teması kostümü. Demonic Bo. Tamamen bir korku yama. Yani Yani Bunları ben bu zaman yayınlayacağını düşünüyorum. Bunlar da yani korktum sen geleceğinin bir göstergesidir arkadaşlar. Şimdi başka bir şey daha var. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, biliyorsunuz ki arkadaşlar VKBRELE diye bir şey vardı. Bunu zaman, Google bunu Google'a, bunu YouTube'a yazdığımız zamansa bizi bir canlı iğne atıyordu. Bu canlı yin arkadaşlar. Bir sürü arkadaşlar. Şey vardı, bir sürü ses vardı. Bu seslerden sonra bir sürü siren sesi de var. Ama yani genellikle karnaval sesi var. Ama siren sesleri de var arkadaşlar. Şimdi, süper serpize sağ gösterip sol vuruyor olabilir dediğim gibi. Mesela, şimdi bu yamanya, herkes karnaval diye bekliyor. Çünkü bir sürü karnaval ile alakalı şey inandırlar. Bir de, sonra sadece bir iki defa kahraman sesleri inlandı. Bu siren sesleri de da Mesela ilk tema kahraman yaması ikinci tema üçüncü tema korku tema. Bunlar arkadaşlar birbirine bağlantılı. Mesela ilkinde mesela şu ankinsinde kahraman, Şimdikinde korku. Hepsi bildiğin dinleyen şeyler, birbirine bağlantılıdır. Yani buna bir vagon gibi. Sonrasında da işte karnaval gelecek. ve karnavaldan sonra da bir eğlence teması. Bir bayram teması, bir şenlik teması gelebilmenin temaları yine var arkadaşlar. Zaten korku temasına ilgili bir sürü karakter gelecekler ve korku temasının uygun bir karakteri ben size bir videomda göstermiştim. Ee, adı Kaycu demiştim sizlere. Ve görsünü göstermiştim. Bildiğin yara grip bir yaratıktı. Ama bunun adı Kay mesela şu an yeni bir karakter daha bekliyorum. O canavar olandan. O onun adı Kaycuydu. Ama şu anki arkadaşlar değişti değiştirdiler artık başka bir karakterden edecek ona da beliri değil ama bir Yeşil bir yaratık arkadaşlar bu yaratıkla tam bir korku temasına Bildiğim bir korku da bu korku teması Yani Burada hesaba kattığımız zaman korku temasının daha hız Korku temasının da kesinleştiğini bunu çözüyoruz arkadaşlar Yani benim gibi korku teması artık Kesinlikle gelmek Geldi diyebiliriz artık yani neyse arkadaşlar Bugünlük güzellerimiz bu kadardı Hala akşamıza abone değilseniz aşağıya akşamıza abone olun. lütfen arkadaşlar Bu seriyi de arkadaşlar seviyorsanız Like etme lütfen arkadaşlar Bir süre böyle videosu izletiyoruz yorumlarda belirtmek isterler Kendinize iyi bakın Görüşürüz arkadaşlar yani Şu an 8'i 2'ye tamamlama çabaları Bir biliriz arkadaşlar neyse Kendinize iyi bakın Görüşürüz arkadaşlar bye bye Kalan sağcıklar